bim aktüel ürünlerine gelecek olan muhteşem bir ürün incelemesiyle karşınızdayım bu hafta bim Philips filtre kahve makinesini satışa sunacak sizler için kahve makinesini buldum ve inceledim unutmadan söyleyeyim açıklama kısmındaki internet adresinden alternatif fiyatları ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz aynı zamanda daha kapsamlı bir inceleme için sağ üst taraftaki YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın Evet gelelim bu haftaki pilips filtre kahve makinesine genelde pilips ürünleri kaliteli ve şık tasarıma sahip olur bunu bütün ev hanımları bu şekilde bilir ve bana kalırsa Philips aynı tasarım şıklığını Fitre kahvesinde de göstermiş kahve makinesi ilk görüşte kendisini belli ediyor Tabi hemen yanındaki bulunan diğer Fitre kahve makinesiyle kıyaslamazsak diğer markalarda görmeye alışık olduğumuz bu tarz plastik ürünlerde genelde çok fazla defo bulunmakta ama Philips bu konuyu başarılı bir şekilde açmış ne kadar yakından bakarsanız bakın plastik malzemenin olumsuz bir yanı neredeyse hiç görmedim Tabii ki iç yüzey için aynısını söyleyemeyeceğim fitre kahve makinesi tek parça halinde üretilmiş sadece alt taraftaki demlik kısmı çıkartılıyor geriye kalan bütün kısım neredeyse sabit kahve makinesi belli bir süre çalıştıktan sonra kendisini otomatik kapatabiliyor aynı zamanda damlamaya karşıda önlem alınmış kahve makinesinin ön tarafına yerleştirilmiş açma kapama düğmesi ilk bakışta fark edilemiyor ama içerisine eklenmiş olan led sayesinde açık veya kapalı olduğunu görebiliyorsunuz iç kısmında ölçekle birlikte gelen kahve makinesi aynı zamanda neredeyse ise kullanılan birçok parçası çıkartılabilir makine içerisinde yıkanabiliyor demlik kısmı yerinden rahat bir şekilde çıkartıldığı gibi aynı zamanda iç tarafa eklenen damlama engelleme sistemi sayesinde herhangi bir şekilde kahve damlatmıyor kahve makinesi ile ilgili ilk izlenimlerin bu şekilde daha ayrıntılı bir inceleme için sağ üst taraftaki YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın aynı zamanda sağ üst taraftaki ankete katılarak kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini de öğrenebilirsiniz aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden kahve makinesi ile ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına da ulaşabilirsiniz. Küçük bir hatırlatma, videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.